my heart, Güzel düğünler olsun inşallah güzel arkadaşlarımın Otoluklarınız saadetler dilelim size Tam ve otomuz yerde dur onu. Bir Biçimler kendi gel Nisanlı olarak gelsin güzel alkışla Benimle <gülüyor> I'll